Şu toplama problemlerinden birkaç tane daha yapalım. Diyelim ki 9367 ile 2459'u toplayacağız. Önceki videolarda yaptığımız gibi yapacağız. Birler basamağından başlıyoruz ya da burayı basamak değil de sütun olarak da düşünebilirsiniz. Birler sütunu da diyebilirsiniz. Birler basamağından başlıyoruz. Yani 7 tane 1'i 9 tane 1'e ekleyeceğiz. Yani 7 ile 9'u toplayacağız ve artık, umarım biliyorsunuzdur, sonuç 16 çıkacak. Şimdi 6'yı birler basamağına, birler basamağına yazacağız ve elde var 1 diyeceğiz. Yani buradaki 1, aslında bu 1. Bütün bunları yapma sebebimiz, buranın onlar basamağı, onlar basamağı olması. 16 dediğimiz zaman, aslında 6 tane 1'lik ve 1 tane onluk demek. Bunları mesela para olarak düşünürseniz, eğer 5 liralık paralar banknotlar hiç olmasaydı, nasıl 16 liramız olurdu? Sadece 1 lira, 10 lira ve 100 lira olduğunu düşünün. Yani banknotların sadece 1 liralardan, 10 liralardan ve 100 liralardan oluştuğunu düşünün. Sadece onun katları var, onun katları var ve 5 lira diye bir para yok, bir banknot yok. Böyle bir durumda 16 lirayı ancak 1 tane 10 liralık kağıt para ve 6 tane 1 liralık bozuk parayla toplayabilirsiniz, değil mi? 2 tane 1 lira, 2 1 lira daha ve 2 1 lira daha. Şimdi tüm bunları çizmemiz sebebi ya da bu benzetmeleri kullanmamız sebebi şu, size bu basamakların ne anlama geldiğini göstermek istiyorum. Bu onlar basamağında dediğimde aslında size kaç tane 10 liralık kağıt paramı olduğunu söylüyorum. Burası da birler basamağı. Bu şekilde yazdığımda aslında 1 tane 10 liram ve 6 tane de 1 liram olduğunu söylüyorum. Aslında 16 demek bu demek. 7 artı 9 eşittir 16 dediğimde 6 tane 1 liram ve 1 tane de 10 liram var demek. Ve bu 10 on lirayı onlar basamağındakilere ekleyeceğim. Burası onlar basamağı bu şekilde de yazabilirim ya da on, evet onlar basamağı diye yazabilirim. 67 dediğimde, 6 10 lira, 7 tane de 1 lira demiş olurum. Yani bu 6 10 lira, bu da 5 10 lira. 6 tane 10 lira ve 5 tane 10 lira. Şimdi onlar basamağındaki her şeyi topluyorum. 1 artı 6 artı 5. Bunu yeni bir renkle yazalım. 1 artı 6 artı 5. Evet eşittir nedir? 1 artı 6 eşittir 7. 7 artı 5 eşittir. 12. Yani onlar basamağına 2 yazacağız. Çünkü hatırlayın bu 12 tane 10 lira demek. Çünkü onlar basamağındayız. Onlar basamağına 2 yazıyorum ve elde var 1 diyorum. Ve bu 1'i de yüzler basamağına yazıyorum. Çünkü eğer 12 tane 10 liram varsa 120 liram var demektir değil mi? Yani 1 tane 100 liram, 2 tane de 10 liram var demektir. Artık para mezetmesi yapmayacağım çünkü herhalde artık sistemi anladınız değil mi? Sağdan başlıyorsunuz, üst üste duran iki rakamı topluyorsunuz. Eğer iki basamaklı bir rakam çıkarsa soldaki basamak için elde var diyorsunuz. Ve yandaki basamağı ekliyorsunuz. Her seferinde yaptığımız bu. Şimdi burayı yapalım. 1 artı 3 eşittir 4. Evet, bunu da farklı bir renkle yazalım. 1 artı 3 eşittir 4. Ve 1 artı 3, 4 artı 4 eşittir 8. Yani 1 artı 3 artı 4 eşittir 8. Elde var diyecek bir şey yok. Neden? Çünkü sonuç tek basamaklı çıktı. Ve son olarak 9 artı 2 ne eder? 11 eder. 1'i direkt aşağıya yazıyorum, eğer şimdi sol tarafta başka bir basamak daha olsaydı, 11'in onlar basamağını yani diğer 1'i oraya taşırdım. Ama bu tarafta başka bir basamak olmadığı için, bu 1'i de direkt aşağıya yazıyorum. Yani, 9367 artı 2459 eşittir 11826. Araya da böyle nokta koyuyorum çünkü okuması bana daha kolay geliyor böyle. Evet, şimdi birkaç tane daha örnek yapalım. Çok zor bir şeyler olsun. Mesela milyonları toplayalım. Milyonlar. Çok zor değil mi? Hiç de değil. Şimdi göreceksiniz. Evet, ne diyelim 2 milyon 349 bin 15 dedik. Evet, burası sıfır olsun. Yüzler basamağında hiçbir şeyimiz yok. Sırf eğlencesine şimdi rengi değiştirelim. Bununla bununla 7 milyon 15 bin 999'u toplayalım. Güzel. Zor bir soru gibi görünüyor değil mi? Ama her bir basamağa ayrı ayrı odaklanırsak bunun o kadar da zor olmadığını şimdi göreceksiniz. Hemen başlayalım. 5 artı 9 ile başlayalım. Kaç eder? 14 eder. 4'ü aşağı yazıyoruz. Elde var 1 diyoruz. Onlar basamağına geçelim. 1 artı 1 eşittir 2. 2 artı 9 Evet, renk değiştirelim. 1 artı 1 eşittir 2. 2 artı 9 eşittir 11. Elde var 1. Şimdi yüzler basamağına geçtik. 1 artı 0 eşittir 1. Artı 9 eşittir 10. Hmm. Yani aşağıya ne yazacağız? 0 yazıyoruz ve elde var 1 diyoruz yine. Tekrar renk değiştirelim. 1 artı 9 eşittir 10. Artı 5 eşittir 15. Şimdi 10 binler basamağındayız değil mi? 1 artı 4 eşittir 5 ve 5 artı 1 eşittir 6. Elde bir şey yok, tek basamaklı. Şimdi 100 binler, yüz binler basamağına geçtik. Evet, elde var 0. yani 3 artı 0 eşittir 300, 300 bin, 30 bin tabiayım. Ve son olarak milyonlar basamağındayız. 2 milyon, artı 7 milyon eşittir 9 milyon. İşte bu kadar. İşte size çok büyük bir sayı. 2 milyon 349 bin 15 artı 7 milyon 15 bin 999. Şimdi sadece basamakları tek tek topladık ve gerektiğinde iki basamakları taşıdık. Ya da iki basamakların ikinci basamaklarına ne dedik? elde var dedik. ve sonunda 9 milyon bin sonucuna ulaştık. Evet, umarım bu örnek güzel olmuştur. Son bir tane daha yapalım. Evet şu elde var, olayını ağladığıa iyice emin olalım. 15 milyon, 15 milyon bin milyon Bakalım, bunu nasıl yapacağız? Bu biraz zor gibi duruyor değil mi? 1 artı 9 eşittir 10. 0 buraya elde var 1. 1 artı 0 artı 9 eşittir 10. 0'ı yazdık elde var 1. 1 artı 0 artı 9 eşittir yine 10. 0'ı yazdık elde var 1. 1 artı 9 eşittir 10. Artı 8, eşittir 18. 8 aşağıya yazalım, elde var 1. 1 artı 9 eşittir 10. Artı 8, eşittir 18. 8'i yazdık, elde var 1. 1 artı 9 eşittir 10. Artı 8 eşittir 18. 8'i yazalım aşağıya, elde var yine 1. Şimdi milyonlar basamağıdayız, milyonlar basamağı. 1 milyon artı 5 milyon eşittir 6 milyon artı 6 milyon eşittir 12 milyon. 2 milyonu aşağı yazalım ve elde var 1 diyelim. Çünkü 12 milyon ne demek? 2 milyon artı 10 milyon demek. 10 milyon artı 10 milyon, bu bir 10 milyon artı diğer 10 milyon, yani 1 artı 1, 2 ve işte bitti. 15 milyon 999 bin 1 artı 6 milyon 888 eşittir 22 milyon 888 bin. Gördüğünüz gibi 7 ve 8 basamaklı sayıları da topladık. Artık bu yöntemi 100 basamaklı sayılarda bile uygulayabilirsiniz. Sadece sağdan başlayıp sütun sütun basamak basamak gideceksiniz. Eğer iki tek basamaklı sayıyı toplarken iki basamaklı bir sonuç çıkarsa çıkan sonucun sadece onlar basamağı için elde var diyeceksiniz ve sadece bunu yapıp sola doğru ilerleyeceksiniz ve eğer hata yapmazsanız doğru sonuca ulaşacaksınız. Hepinize şimdiden kolay gelsin.